Altıncı soru, fx fonksiyonu şöyle tanımlanmış. İki durum var. Birinci durum şu. x sıfırdan küçük veya sıfıra eşitse, fx eşittir, 1 eksi 2 sinüs x ve ikinci durumda, x'in sıfırdan büyük olduğu durumda, f eşittir, f eşittir, e üzeri eksi 4x. f'nin x eşittir sıfırda sürekli olduğunu gösteriniz. Önce bir fonksiyonun sıfırda sürekli olması için ne gerektiğini düşünelim. Burada bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Bu x ekseni, bu da y ekseni diyelim. x eşittir sıfırda ne olduğuna bakıyoruz. Fonksiyonumuzun grafiği şöyle olsun, bu sorudaki şöyle bir fonksiyon olabilir. Aslında tam olarak grafiğin nasıl göründüğünden çok ne sorduklarını düşünmemiz önemli. Sürekli olması için, sıfıra soldan yaklaşırken bulduğumuz limitin, sıfırdaki fonksiyon değerine eşit olması gerekiyor. Ve sıfıra yaklaştığımız zaman bulduğumuz limitin de sıfırdaki fonksiyon değerine eşit olması lazım. Bunun önemli olmasının sebebi ise şu, Limit, f sıfırla aynı olmazsa burada bir boşluk oluşur. Ama boşluğa rağmen limit olurdu. Yani şurada bir boşluk bulunan bir grafiğiniz olabilir. Soldan ve sağdan limitler var. Yani o noktada limit tanımlı ama fonksiyon değeri bu limite eşit değil, başka bir sayıya eşit. Bu durumda fonksiyon süreksiz olur. Bu yüzden fonksiyonun sürekli olması için limitin fonksiyon değerine eşit olması gerekiyor. Şimdi bunların hepsinin birbirine eşit olup olmadığına bakalım. İlk olarak fonksiyonun buradaki değerini düşünelim. A kısmını çözüyoruz. f sıfır eşittir. Birinci ifadeyi kullanacağız çünkü x sıfırdan küçük veya sıfıra eşit. Yani f sıfır eşittir. 1 eksi 2 sinüs sıfır. Sinüs sıfır eşittir sıfır. 2 çarpı sıfır eşittir sıfır. Yani bunun tamamı sıfır. 1 eksi sıfır eşittir 1. Tamam. Şimdi de x sıfıra soldan yaklaşırken fx'in limitini bulalım. x sıfıra soldan yaklaşırken birinci ifadeyi kullanıyoruz. Yani bu limiti x sıfıra soldan yaklaşırken 1 eksi 2 sinüs x'in limiti. Sinüs x sürekli bir fonksiyon olduğu için bu 1 eksi 2 sinüs sıfırla aynı şey olacak. Bunun da 1'e eşit olduğunu zaten bulduk. Yani soldan limit fonksiyon değerine eşit. Şimdi sağdan limit alalım, sıfırdan büyük değerlerden yaklaşalım. Sıfıra sağdan yaklaşırken fx'in limiti. Şimdi sıfırdan büyük olan x değerlerini düşünüyoruz, yani bu ifadeyi kullanıyoruz. Bu limit x sıfıra sağdan yaklaşırken e üzeri eksi 4x'in limiti olacak. Kullandığımız x değerleri için ve genelde bu fonksiyon süreklidir. Yani limit e üzeri eksi 4 çarpı sıfır olacak. Bu da e üzeri 0, yani 1. Ve yine 1 bulduk. Buna göre bu noktada fonksiyon değeri 1, soldan limit 1 ve sağdan limit 1. Demek ki fonksiyon bu noktada sürekli.